Arkadaşlar merhaba Gün Dominar 250 ile kısa bir tanıtım yapacağız Allah nasip ederse ama bu önce kanalıma abone olmayı beğenmeyi mutlaka unutmayalım aşağıda görüyorsunuz oradan kanalıma abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz eğer çok severseniz paylaşıyorsunuz 2022 moda Dominar 250'miz. miz arkadaşımız öncelikle hayırlı olsun diyoruz kısaca bir türlü görsel olarak tanıtımına geçelim arkadaşlar Bajar, zaten motor geldiği zaman üzerine hiçbir oynama olmadan komple latinen geliyor bunların şu andaki değeri 750 750 lira civarında böyle bir şey mutlaka almış çünkü granajlar falan gerçekten pahalı göstergemiz şöyle, şöyle göstergemiz de, ee, devir saati kilometre hızımız burada ee, time yani şu anki zaman saati gibi özellikleri var bazar. Bir de şu kısma yapmış. Başka bu kısma da tekrar bir gösterge yapmış. Ben aynalara biraz gelirken kontrol etmeye çalıştım. Arkadaşımız da yeni aldığı için daha 45 kilometrede falan pek ayarlama imkanı herhalde olmamış. Şu biraz geliyordu. Arkadaşlar diye bir husus. Bu motosikletin en güzel husustanın bir, bir bir tanesi kaydırmalı debraj yani bu ne işe yarıyor? Virajlara girerken, e, tanıtımlarda zaten şey yazıyor ben okuduğum kadar. Virajlara girerken, fites e, 5'ten 4'e, 4'ten 3'e birden çektiğimiz zaman aratik tekerin kitlemesini engellemek için de, e, kaydırmalı debraj diye bir şey yapmışlar. Bu yağmurlu havalarda falan çok işimize yarayacak. Muazzam bir teknoloji. Bu, bu zaten GP'den alınan bir özellik. Motorumuzda e, egzoz, çift egzoz. Harika bir sesi var, tok bir sesi var. Yani ben bayıldım. Hatta şöyle bir deneyelim istedim. Gerçekten muazzam bir motor. Güzel bir motor. Benim çok hoşuma gitti. Biraz sürme imkanım oldu. Ayrıca buradan arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan verdiği için. Motorumuzda benim boyum 1.80. Bacaklarımı böyle çekebilirsem. Benim boyum 1.80 arkadaşlar. Gayet bacaklarım yere değiyor. Koltuğumuzun altında avadanlığı, anahtar takımı yani. Burada da İngilizce e, bir şeyler yazıyor. İngilizcemiz olmadığı için kusura bakmayın arkadaşlar, bilmiyoruz. Burada da ne var? Burada da röleler, sigortalar. Şu neymiş? Burada bir malzeme daha var da ne işe yaradığını bilmiyorum Arkadaşlar. Yani burayı pek kullanacağınızı zannetmiyorum. Buraya koysanız koysanız bir tane küçük defteri ancak sığar buraya. Arkadaşlar akü de bunun altında onu sökmek için de onu bakmak için de bakımını falan yapmak için de on bunu Bunları söküyoruz. Burası geliyor. Geri takılış. Depomuz. Depomuzu açtığımız zaman malzeme elimize kalmıyor. Benim en çok sevdiğim olaylardan biri de bu. Arkadaşlar benim motoru biliyorsanız muhtemelen biliyorsunuz CBF Biz bunu açtığımız zaman direkt elimize geliyor Ama şu olay gerçekten güzel bir olay Düğmelerimize geldiğimiz zaman Start-Stop Burada enteresan bir şey öğrendim ee, Uzun kısa dediğimiz olay var Aynısı burada da var burada da var Burası zaten marşımız Sel Şuraya çekebilirseniz. Selektör Uzun yolda en çok dolanacağımız şeylerden birisi Selektör yani konumu aynı CBF'lerdeki gibi Güzel bir olay Benim çok hoşuma gidiyor çok sık kullandığım Bir mağazım var Genel anlamda güzel yani benim çok hoşuma gitti bu motor Arkadaşlar Bacar Kendi devrinde her zaman teknolojiyi takip ettiği her zaman belli zaten Bire Bay Birey kullanmış Yani muhtemelen arkada da aynısı var Sınıf soğutmalı Yollarda ben buradayım diye. Caddede, soğukta, uzun yollarda ee, tabi bir KTM'ne bir japon markasıyla hiçbir zaman kıyaslamaz ama alırsanız tavsiye ederim ama fiyatları bakımdan bakarsak da cebinizi bilmiyorum arkadaşlar değil mi? yalan söylemiyim abi 4'ü <gülüyor> yok değil mi? Bundan? he 4'ü yok değil mi? Yok. yani vites göstergesi bence olmasa daha her zaman gözünüz ileride olsun ben matcha'ya gidiyor birine mi gidiyor ikiine mi gidiyor bunlara takılmayın ya Arkadaşlar videomuzu buraya da izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı mutlaka unutmayalım. Destek için. Hepinize teşekkür ederim.